Oh, there's a deer, deer, Oh, there's a deer, deer, A. Herif hep glass. Mermimi klasman. Tabancayla mı sıkıyordu oğlum? Uzi. He. Hadi dios. Hadi. Kör çikeri, köre, oradan ağ geldi. Az neyin cesareti ya kudere ne la var öldü öldü na onuru helal lan sana bayılttın ikisini Onur'u hiç bence bayılmış bu ya diye değil kız sanki. Ha men ikisi de bağı gitti. Onura pişman diyakti. Bot varpo. Bot bot. Altırsal o. Ba tamam. Böyle az at çıkar radyoda hızlan. Oo. Şeyse dürbün bence direkt canemin bir. Ben basacağım Onur'a. Onura dakika caneye çok çıkam. Hemen durar. Arkadaş bot mu çıkıyor bota, na Başkası bastı başkası geldi sanırım. Berfo adam geliyor, adam geliyor. Onur ona vedretin. Öldü Berfo öldü, öldüler. Erfoy, öldüler. Hmm. öldüler. Şükrü bedire la Hadi bir scope. RPD. RPD'deki kişiyor. Gel lan sana. Onura bak yine. Sen kendini zorlama ben görüyorum. Can basıp geliyor. baskını. Ne hmm, sanıyorsun bak. Havalı ko başkı kodu onu razı verem. Zıplam direkt peşiatana. Re hey, bayıkına. 10 bayık. Ben de vurdum bir tanesini. ikisi de bayık. <gülüyor> Öldü ikisi. De. Skot leysin. Evet Berko. Ha, tamam. O falan Ben de buldum Berko. Ben avimi alıyorum. Avimi alıyorum ben. Denk. Ha, denge tellaus fast. <gülüyor> <gülüyor> süper Berko. Bi gel lex sonra. arkadaş olabilir. Bunlar arkadaşları. Şu ar an senin kaç tane puan oldu? Kendi lav çağır Merhaba git onun Envantele market var orada markete gel Kendi silahlar zırh mur her şey alabiliyorum Ben şunu abimi alacağım kendimi Onu daha cani koy atışı bakım Oldu, oldu. yekilava deme Aha Oo, Nurov, çatışma Ben seni göremiyorum. Bir yanımızda, bir o yanımda. Yanımızdakini köje bitirmemiz lazım. Aynen. Gördüm. Neaps ise de ya? Sesin içinde. Olduk <Gülüyor> ikisi de. Ha, onur otel. Onur peşçama cishe ha, ya. Amerko. La çaan ya. Alan var adam var burada. Epe Gel biz sağımızdakileri bitirmemiz lazım. Ammervis adamı dibine vederim. Gel. Vallahi bas bas bas. Boyozun bir tanesini. Lens baygın. laga. bize doğru gelecekler. Akışma, bu da sağ tarafında da şey. sağ tarafında da tamam. Son kişi sağ tarafında. O da öyle. Oş. Destemeye esnadı mı bu?